Düzce maçından bir puanla döndük. Normalde oyun hakkı bu değildi. Seyredenlere, özellikle tribünde olanlara, televizyondan seyredenlere iyi futbol oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi, seyir zevki iyi olan bir maç olduğunu düşünüyorum. Ki biz sağ içerisinde oyuncularımızla beraber çok keyif aldık ama beklemediğimiz beklemeden beklemediğimiz halde yediğimiz iki tane gol. Biraz oyunumuzu, biraz oyun disiplinimizi disiplinini bozdu. Akabinde 2-0'dan 2-2'ye getirmek büyük bir güzel bir şey. Normal şartlarda çok daha farklı bitmesi gereken oyun anlamında, mücadele anlamında, pozisyon anlamında maçın 2-2 berabere bitirdik. Bu sene üzüldüğüm maçlardan bir tanesi berabere bittiği için. İyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, çok pozisyona giriyoruz. Tabii rakibin de son dakikalarda bir iki tane öyle pozisyonu var ama ondan, onun öncesinde bizim son final pasını iyi atabilirsek 3-4 olabilecek. 2-0'dan 3-0 şey 3-2 4-2 5-2'ye getirebileceğimiz pozisyonları yakaladık, atamadık, olmadı. Ama ne olursa olsun deplasmandan alınan ve kalite anlamında iyi takımlardan iyi iyi takımlardan bir tanesiyle oynadık. Rakibimiz olan şampiyonluk yarışında rakibimiz olan bir takımla oynadık. Bütçe olarak belki bizden çok çok daha fazla harcayan bir takımla oynadık. Buna rağmen 2-0'dan 2-2'ye getirmek, eze eze getirmek bizi mutlu etti ama kaybedilen 2 puan bizi üzdü. İnşallah hafta sonu MNV maçında bunun telafisini yapacağız. Teşekkür ederim. Öncelikle Düzce Spor ligin zor deplasmanlarından. Baktığınız zaman hafta içi zaten en yakın takipçilerimizden olarak sayılan Çorum takımını yendiler yani İsa'da. Baktığınız zaman kaliteli takım. Ama biz gösterdik ki maçta biz daha kaliteliyiz. Yani deplasman takımın gibi oynamadık pazar günü. E, oyun üstünlüğünü elden bırakmadık ve... İşte olabiliyor futbolda iki tane gol dedik ama bunun dönüşünde de mücadele olarak, karakter olarak iyi tepki gösterdiğimizi düşünüyorum. Hocamın dediği gibi 3-2 de olabildi, kazanabilirdik de. Ama biz e, Deplasman'dan bir puana kötü olarak bakmıyoruz. Ve oyun olarak da kötü oynamadığımızı düşündüğümüz için çok da mutsuz sayılmaz. Yani nasıl diyeyim? Nasıl diyeyim? Bir puan? Bir puan iyidir diyelim yani Deplasman'dan çünkü Düzce Düzce'den bir puan iyi, i̇yi. gibi gözüküyor yani i̇yi. kağıt üzerinde ama Aynen normal öyle. şartlarda kazanmamız gereken maçlarında oyun, oyun, oyun anlamında da öyle kazanmamız evet. hak, et, hak ettiğimiz galibiyetti diyelim ama nasip kısmet olmadı. İşte önümüzde ligin ilk yarısının son maçı, menemen maçı var. Oradan üç puanla inşallah devreye iyi bir şekilde gireceğiz. Zaten hedefimiz belli. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız ve devam edeceğiz inşallah.